Merhaba sevgili abonelerim, sevgili astroloji severler. Mayıs 2018 astroloji etkiler ve burçlar olan etkilerini paylaşacağım sizlerle.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 ve Güneş Neptünün güzel bir açısı var 6 Mayıs civarı Dolayısıyla hoş hayal hayalini kurduğumuz konulara yakın hissedebiliriz güzel durumlar yaşayabiliriz hayallerimizin gerçekleşmesi söz konusu olabilir daha sonra Ay kova burcunda devam ediyor ve 7 Mayıs civarında Merkür'ün plüto ile bir kare açısı var Merkür kare Plüto'yla bir takım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 Açısı söz konusu dolayısıyla otorite figürleriyle iş yerimizle patronumuzla annemizle babamızla ebeveynimizle eşimizle ee, bazı hayal kırıklıkları bazı istenen durumların gerçekleşmemesi gibi durumlar ve meydan okumalar söz konusu olabilir dikkat etmekte fayda var. Evet daha sonra ee, 12 Mayıs civarında güneşin Plüto'yla güzel bir açısı var.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 Merhaba sevgili koçlar ve yükselen koç burçları Mayıs 2018 astrolojik etkilerinin yükselen burcunuza göre etkilerinden bahsedeceğim ve videonun sonunda güneş burcu koç olan ve ay burcu koç olan kişiler olan etkilerinden de bahsedeceğim. Evet öncelikle aya başlarken 6 Mayıs civarında güneş ve Neptünün hoş bir var. Boğa ve balık ekseninde gerçekleşiyor. Dolayısıyla sizin ikinci eviniz ve 12. evinizle ilgili konular bu durum neyi temsil ediyor parayla ilgili uzun süredir bilim sizi zorlayan yıpratan bir konu söz konusuysa sizin bayağı kafaya taktığınız bir konu olmuş olmalı bu burayla ilgili güzel bir şifa enerjisi bir yardım elinin uzandığını görebilirsiniz bu dönemde 6 mayıs civarı parayla ilgili şifa enerjisi. Oldukça etkin gözüküyor sevgili koç Burçları. Zaten güneş boğada olduğu için bu ayın genel teması sizin hep para üzerine kazançlarınız ve özgüveniniz üzerine gelişecek. Evet 9 Mayıs civarında güneş karşıt Jüpiter açısı var. Güneş hala boğada ve akrep burcundaki Jüpiterli bir karşıt açı yapıyor. Dolayısıyla bu, bu dönemde eşten gelen paralar, başkalarından gelen paralar ve kendi kaynaklarınız arasında bir çekişme, bir mücadele yaşamanız söz konusu. Bu gerilmelere dikkat etmekte fayda var. Bunu iyi yönetirseniz parayla ilgili gayet olumlu bir süreç içerisindesiniz diyebiliriz. 12 Mayıs civarı yine boğa burcundaki güneşle Plütonun bir üçgen açısı var. Dolayısıyla dediğim gibi sizin uzun süredir artık bu parayla ilgili taktığınız kafaya uzun süredir beklediğiniz belki bir değişim dönüşüm yaşadığınız bilinçaltınıza dahi yer etmiş konu. Her neyse artık bu ayın ilk 10 gününde çözeceğinizi umut ediyorum. Evet 13 Mayıs civarı çok ani sürprizli bir haber alabilirsiniz. Ee, gerçekten sizi e, derinden etkileyecek e, olumlu veya olumsuz ben olumlu olacağını tahmin ediyorum ama ani ve sürprizli güzel bir haber alabilirseniz 13 Mayıs civarında öğleden sonra saatlerine dikkat etmekte fayda var ve daha sonra e, akşam saatlerinde Merkür de Boğa Burcuna geçtiği için artık tamamen iletişiminiz, hareketiniz, bütün e, enerjiniz, zihniniz para konularına ve Özgüven, öz değer konularına artık yansıyor. Zaten 13 Mayıs'ta ay da boğaya geçiyor. Ve dolayısıyla artık boğa enerjisi, para enerjisi 12 Mayıs'tan sonra yoğunlaşıyor burcunuzda arkadaşlar. Zaten 15 Mayıs'ta yeni ay boğa burcunda gerçekleşiyor. 24 derece boğa da gerçekleşiyor. Ve Uranüs'ün de aynı gün boğaya geçmesiyle beraber parayla ilgili gerçekten... Sürpriz, kendi kazandığınız paralarla ilgili veya kendinize kazandırmaya çalıştığınız değerlerle ilgili gerçekten sürprizli, pozitif, ani, güzel haberler, gelişmeler. Söz konusu zaten sizin gözünüz, kulağınız, kalbiniz, aklınız hep parada olacak arkadaşlar bu dönemde o şekilde söyleyebilirim. Evet Daha sonra e, ayın e, 16'sı, 15'i civarı tabii geril, işle ilgili gerilmeler, parayla ilgili ufak tefek gerilmeler söz konusu olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Ayın e, geri kalan kısmında herhangi bir sıkıntı gözükmemekle beraber 24 Mayıs civarında güneşin e, Mars'la bir üçgeni var. Yine olumlu pozitif. İkizler Burcu'nda kardeşlerle, iletişimle ilgili, akrabalarla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Ee, daha sonra 26 Mayıs civarına dikkat etmekte fayda var. Venüs karşıt Satürn etkisinden dolayı. Aileyle işle ve aileyle ilgili belki ebeveynlerle ilgili bir takım sorunlar, anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar söz konusu olabilir. 26 Mayıs'ı iyi yönetmekte fayda var. Daha sonra 29 Mayıs'ta Dolunay beraber ayı kapatıyoruz. Dolunay Yay Burcunun 8 derecesinde gerçekleşiyor akşam saatlerinde. Yay Burcu da sizin dokuzuncu evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla Belki e, uzun süredir devam eden hukuksal bir meseleniz varsa bunu çözümleyebilirsiniz. E, yaşam görüşünüz, dünya görüşünüzle ilgili artık bir revizyon gerçekleştirebilirsiniz. Veya uzaklardan bir haberiniz gelebilir, bir konuyu kapatabilirsiniz. E, seyahatler çıkabilir veya uzun süredir çıktığınız seyahatler varsa seyahatler tamamlanabilir. Yani 9. ev konularıyla ilgili bir tamamlanma söz konusu sevgili koçlar. Evet daha sonra Merkür İkizler Burcu'na geçiyor ve parayla ilgili gündeminizi artık ay sonunda kapatıyorsunuz. Daha çok çevrenize, arkadaşlarınıza, komşularınıza, kardeşlerinize ve iletişiminize yönelmeye başlıyorsunuz Mayıs sonundan itibaren. Evet daha detaylı bir burç yorumu yapmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Diğer ayların videolarını da hızlı bir şekilde çekmek istiyorum. 2018'in ikinci yarısına dair bir video da çekebilirim. Şimdi Güneş Burcu Koç olanların e, herhangi bir bariz etkisi olup olmadığına bakacağım. Burada Koç Burcu'nun veya e, dediğim gibi Ay Burcunuzun bir tesirinin olup olmadığını oradaki etkileşimlere bakacağız. Tabi bunlar derecelere göre değişecektir ama e, 7 Mayıs civarı Güneş Burcu e, Koç olanlar e, bazı güç mücadelelerine Dikkat etmekte fayda var. Derecesine göre değişir tabii ki. Onun dışında 11 Mayıs civarı e, duygular ve isteklerle ilgili çatışmalar söz konusu olabilir. Biraz duygusal hissetme durumu söz konusu olabilir. Güneş burcu koç olanlar için konuşuyorum bu arada. 12 Mayıs'ta gene iletişime dikkat etmekte fayda var. Daha sonra e, 24 Mayıs civarı ilişkiler ile ilgili bazı uyuşmazlıklar söz konusu olabilir sevgili güneş koçlar ve evet daha sonra evet güneş koçlar ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar ay burcu koç alanlara bakıyoruz ay burcu koç alanlarda keza 7 Mayıs'ta duygusal tartışmalara duygusal hezimetlere uğramaya dikkat uğramamaya dikkat etmeli 11 Mayıs gayet güzel bir dönem Ay burcu koç olanlar çünkü Ay koçta ve güzel konumda haritanızla, Anatolian haritanızla kavuşum haline geçiyor. Daha sonra bakıyoruz 24 Mayıs civarında ilişki odaklı olacaksınız Ay koçlar ve dediğim gibi genel olarak bahsedeceğim şekilde. Ay ve güneş koçları da izah etmeye çalıştım. Başka bir etkileşim göremiyorum. Zaten ben çok genel yorum yapıyorum. Dereceler söz konusu olduğu için hepinizde aynı tesir göstermeyecektir. Önümüzdeki ay videolarda görüşmek üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın sevgili koçlar.